Normal yayın planımda bugün Ford'un e araçlarda ne kadar zarar ettiğinden, bunun otomobil endüstrisinin geleceği hakkında bize ne gösterdiğinden ve neden Tesla'nın çok daha tatlı bir şirket olduğundan bahsetmek vardı. Ama kısmet değilmiş. Neden? Çünkü Amerikan ekonomisinin başında olan ve bütün dünya ekonomisini etkileyen şu iki beceriksizin, yani Amerikan Hazine Başkanı Yellen ve Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın hataları Cuma günü yine ortalığı karıştırdı. Neler oldu? Bir anda Deutsche Bank'in başının belada olduğunu anladık. Aslında daha haberden bilenler biliyordu ama şu andaki bank krizinde bu iş hızlandı sonra gelen ne yaptı Amerika'daki regülatörleri ve bankaların yöneticilerini acil bir toplantıya çağırdı. Bütün regülatörlerin ve yöneticilerin Cuma günü acilen bir toplantıya çağrılması hiç de hayır alamet değil. Bütün bunların arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı Powell'ın faiz artışını devam ettirmek kararıydı. 25 bas puan arttırdılar. Küçük bir rakam gibi gelebilir ama sembolik çok büyük önemi var. Powell o toplantıda dedi ki faizler bir süre daha burada kalabilir. Bakacağız ekonomik gelişmelere. Faize düşürmeyi planlamıyoruz dedi. İşte bunu bazıları Şahin'ce bazıları Güvercin'ce yorumladı. Un tarç. ...zaten yaptık ama esas önemli olan şu... Kimse Powell'a inanmadı. Ve daha da önemlisi Powell'ın ve Amerikan Merkez Bankası'nın bütün öngörülerinin yanlış çıktığını artık piyasaların anlamış olması. Bundan dolayı hiç güvenmediler Powell'ın söylediklerine, yerlerinin söylediklerine güvenmediler. Piyasalar artık kendini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi bunu size rakam rakam anlatacağım. Ve neden güvenmemekte haklılar ve ben de neden güvenmiyorum ve ciddiye almıyorum ve faiz düşürmeyeceğiz falan lafları nasıl içinin boş olduğuna inanıyorum. Bütün bunları anlatacağım. Hazırsanız biraz gergince bir pazar günü videosu izleyeceğiz ve başımıza nelerin gelebileceğini beraber göreceğiz. Önce piyasanın Fed'in sözlerine neden itibar etmediğini rakamlarla açıklamaya çalışayım. Normalde Amerikan Merkez Bankası'nın başka biz bu yıl faizleri düşürmeyecek dediğinde piyasalar buna inanırsa piyasadaki faizlerin yukarı gitmesini veya sabit kalmasını beklersiniz. Öyle olmadı. Birkaç rakamla göstereyim. Mesela Fed'in açıklamaları sonrasında 10 yıllık Amerikan bonolarının faizi düşmeye devam etti. Ay başından beri yaşanan düşüş %14.57. Bu ne anlama geliyor? Fed'in faizleri düşüreceğine inandığı için piyasalar gidip bono'yu alıyorlar hazır yüksek faizdeyken e çok talep gelince de faiz düşüyor. Piyasa Fed'in söylediğinin tam tersini söylüyor yani. Yine bir başka veri. 2 yıllık Amerikan hazine kağıtları. Burada da faizler yine düşüşe devam ettiler. Son bir aydaki düşüş %21.75. Piyasa diyor ki sen düşürmeyeceğim diyorsun faizler ama bunlar düşecek. Ben gideyim bonumu alayım da yüksek faizden kapatayım. Sonra faizler düştü. Bunun değeri çünkü çok artar. Piyasaların Powell'a ve Yellen'e ne kadar itibar etmediğinin başka bir göstergesi de Fed Fund Futures. Yani Fed faizleri gelecek opsiyonlar. Böyle baktığımızda tahminler ne yönde bir görmeye çalışalım. Mesela Mayıs 3 2023'te bu Fed'in bir dahaki toplantısı faiz artırmama ihtimalini %83 olarak fiyatlıyor piyasalar. Faiz artırma ihtimali 25 bas puan sadece %16. Haziran 14 toplantısıyla ilgili beklentine faizlere artırmama ihtimali %58, faizlere 25 bas puan artırma ihtimali %36, faizlere 50 bas puan artırma ihtimali %5. Ama asıl büyük değişim Temmuz'dan sonra geliyor. Temmuz'da piyasalar Fed'in faiz düşüreceğine inanıyorlar. %53'ü piyasada. 25 bas puanlık faiz düşürme bekliyor. %38'i faizleri sabit tutacağını sadece %8'i küçük bir bölümde bir miktar faiz artışı olabileceğini değerlendiriyor. Fed'in ve YL'nin gelecek öngörülerine inanıp inanılmadığını ölçmenin başka bir yeri de altın fiyatlarına bakmak. Altın fiyatı ne zaman yükselir piyasalarda güvensizlik arttığında. Bankacılık krizi ortaya çıktığından beri altın fiyatlarının ciddi bir artış var. Mesela son bir ayda %8.92 artmışlar. Bitcoin'deki artış daha da çarpıcı. Artış son ayda %18.74, yılbaşından beri de %70. Ki görüyorsunuz bunlar Cuma günkü Deutsche Bank rezaletinden sonraki düşüşten sonraki rakamlar. bin üzerindeydi Bitcoin. Yani piyasa diyor ki, Ey Yelen, ey Paul, ne söylediğiniz umurumuzda değil. Yanlış söylüyorsunuz, analizleriniz doğru değil. Hesap kitabınız içine kadar hiç tutmadı. Neden bundan sonra tutsun ki? Ve bu şekilde piyasa ile Amerikan Merkez Bankası ve hazine arasında adeta bir bilek güreşi dönüyor. Peki piyasalar haklı mı? Ben bu konuda ne düşünüyorum? Bakın şu ekranda gördüğünüz garip şekil Amerikan Merkez Bankası'ndaki para komitesi üyelerinin faizler konusundaki beklentisi. Buna nokta analizi deniyor. Daha evvel bir videomda yine bahsetmiştim. Bu son toplantıya katılan Fed üyelerinden sadece bir tanesi faizlerin sabit kalacağını, bunlar durması gerektiğini söylemiş, diğerleri ise yükseleceğini söylemişler. 2024 ve 2025'te ise faizler epey bir aşağıya doğru geliyor bunlar öngörülene göre. Eskiden piyasa bunları çok ciddiye alıyordu. Neden? Çünkü koskoca FED'in ekonomistleri bunlar 13 tane çok ciddi uzman. Arka planda FED'de 400 tane de ekonomist var. Bunlar çok yüksek ücretlere sahipler. Çok iyi okullardan mezunlar, doktora dereceleri var, daha üst dereceleri var. E bunların bildikleri doğrudur değil mi? Fakat şimdi işte buradaki enteresan çelişkiyi iyi istiyorum. Burası diyor ki enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. O yüzden biz de faizleri yüksek tutmalıyız. Hatta bir tane üye diyor ki daha da yüzde %6'lara doğru götürmeliyiz diyor. Sonra enflasyon düşer, 2024 25te faizleri biraz daha akıllı, uslu bir yerlere getiririz. Hala da beklentiler %3'ler, %4'ler civarında. Peki enflasyona gerçekten ne oluyor? Enflasyon düşüyor. Bakınız bu 2022'nin ortalarına itibaren enflasyondaki düşüş oranlarını gösteriyor. Enflasyon geriye doğru gidiyor. Enflasyon peki tekrar yükselir mi? Peki öyleye benzemiyor. Çünkü enflasyonun temel kalemlerine olan enerjide büyük düşüş var. Mesela bu ham petroldeki düşüş. Ta 120 dolarlardan 73 dolarlara gelmiş. Burada doğalgazdaki düşüşü görüyoruz. 9-10 dolarlardan 2.2 dolarlara gelmiş. İnanılmaz bir düşüş var. Şimdi diyeceksiniz ki enflasyon oluşan tek kalem enerji değil. Ama enerjinin tek başına enflasyon üzerindeki etkisi %7, %8 yani hiç az değil. Dolaylı olarak da mesela ulaşım giderleri gibi yerlerin etkisinden dolayı da toplam yüzde %15 %16'sını oluşturuyor. E burası söylüyor enflasyon düşüyor diyor ve daha da düşecek diyor. Kaldı ki benzer şeyi başka nelerde görüyoruz. Maaşlarda görüyoruz mesela maaşlar yükselmek. Gıda fiyatlarında ilk defa düşüş geldi ve daha belki videolarda defalarca bahsettim. Kiralarda da düşme var. Hatta son Merkez Bankası toplantısında Powell bizzat söyledi. Kiralar henüz düşmeye görmüyoruz çünkü kiralar biraz gecikerek düşüyor. Ama düşmeye başladığının farkında dedi. Bu durumda Fed'in faizleri yükseltmeyi değil düşürmeyi planlaması gerekir değil mi? Ama biraz önceki nokta analizinde gördük. Powell'ın açıklamasına gördük. Hayat faizleri düşürmeyeceğiz diyorlar. Peki benim bile görebildiğim bu basit şeyi sizce Fed'in o koskoca ekonomistleri göremiyor mu? Pek sanmıyorum. Bence görüyorlar. Ama politikler. FED'e ve diğer bütün merkez bankaları niye ihtiyaç var? Politik olmasınlar, veriye baksınlar diye ihtiyaç var. Ama bu adamlar geçmişte o kadar çok hata yaptılar ki artık politik olmayı tercih ediyorlar. Dediler ki enflasyon olmayacak, enflasyon oldu. Dediler ki enflasyon geçici olacak, geçici olmayacağını gördük. Defalarca yanıldılar. Daha iki hafta önce FED başkanı dedi ki bankalarımız sağlam, bankalar batmaya başladı. O yüzden ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Bundan bir iki hafta önce Amerika'yı gezerek ne söylüyorlardı? Faizleri yükselteceğiz. Ondan kıyametler koptu enflasyon düşüşe dair veriler var bankacılık krizi sen faiz her arttığında büyüyor bankalar batmaya başladı olsun kuyruğu dik tutalım Faizleri artıracağız dedik ya, artıralım. Bu kafadalar, gerçekten bu kafadalar ve geleceğe bakmak yerine sürekli olarak kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar çünkü politika yapıyorlar. Siyaset anlamında değil, pozisyonları koruyabilmek için politika yapıyorlar. Dünyaya kendilerinin aslında ne kadar doğru olduğunu, iyi olduğunu göstermek için politika yapıyorlar ve fena yanılıyorlar ve bu ilk yanılgıları değil, enflasyon başladığında da fena haline yanıldılar. Ne kadar yanıldıklarını şimdi size rakamlarla anlatacağım. Şu anda ekranda gördüğünüz tablo 2021 yılında Amerika'daki enflasyon artışlarını gösteriyor. 2021'in ocağında enflasyon %1.4 sonra sürekli yükselmiş, %6.8'e kadar gelmiş Kasım 2021'de. Şu anda diyorlar ya enflasyon çok yüksek, %6 daha çok faizler artırmamız lazım. Ulan namussuzlar %6.8'miş orada. %6.8 enflasyon geliyor Kasım 2021'de ve sürekli yükselerek geliyor. Ve geleceğe yönelik de belirsizlikler var. Rusya, Ukrayna savaşı gibi yani enerji gibi temel fiyatlarda daha da fazla artış ihtimali var. Peki bu durumda Aralık 2021'deki FED faiz toplantısı sizce ne yaptılar? Faizleri yükselteceklerini söylediler değil mi? Hayır, söylemediler. Tam tersini söylediler. Şu anda ekranda Aralık 2021 FED faiz toplantısındaki nokta dağılımını görüyoruz. 2021 yılı için faizi sabit tutalım. Okey normal zaten son aya geldik. 2022 için faiz öngörüsü %1'in altında. Sadece iki tane üye %1.25 olabilir demiş. 2023 için öngörüleri ise %1 ile 2 arasında bir yerlerde olacak faizler. ...sadece 3 tane üye %2'nin üstünde olabilir demiş. Şu anda faizler %4.75 ile %5 arasında. Yahu bu kadar mı yanılır, bu kadar mı öngörülerde saçmalanabilir? İşte o yüzden kimse güvenmiyor bu adamlara artık. En azından ben hiç güvenmiyorum. Hiç ciddiye almıyorum. Çatır çatır o faizleri bu yıl düşecekler. Nasıl burada söylediklerini yuttular, yine yutacaklar. Enflasyon geriye doğru gidiyor. Bankalar çatır çatır çatır diyor. Bankaların çatırlamasındaki temel sebep faiz artışları daha evvel defalarca anlattım... Bu faizler düşecek ama bu adamlar kuyruğu dik tutacaklar, pozisyonlarını koracaklar diye perişan oluruz. Gerçekten bu merkez banka sisteminin değişmesi gerekiyor. Bütün dünyadaki ekonomik düzenin değişmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de öyle. Merkez bankalar artık gayet politikler. Merkez bankalarının var olma sebebi veriye bakmak, geleceğe bakmak, doğru tahminler yapmak. Bu ne rezilliktir böyle farkındayım. Bugün biraz fazla sinirliyim ama sinirlenmemek mümkün değil. Çünkü bunların hataları yüzünden milyonlarca insan acı çekiyor. Sadece yatırımda para kaybetmek kazanmak değil mesele. Milyonlarca insan işsiz kalabiliyor. İnsanların maaşları düşüyor. Geçinmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili bir video yapacağım. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele tekniği de yanlış. Talebi düşürmeye çalışıyorlar. Oysa enflasyonun büyük bir kısmı aslında şirketlerin açgözlükle fiyatları aşırı yükseltmesinden geliyor. Biliyor musunuz 2022'de Amerikan şirketleri kar rekorları kırdılar. Nasıl oldu fiyatları? Çünkü olağanüstü eklediler. Yani aslında tedarik tarafında enflasyon var ama Amerikan Merkez Bankası ve hükümeti o tarafla uğraşmayı değil, yine gariban tükecinin sırtına binmeyi tercih ediyor. Bu da başka bir videonun içeriği olsun. Peki bu vaziyette ne yapmak gerekiyor? Nelere yatırmak? Kendimizi nasıl korumamız gerekiyor? Bununla ilgili bu akşam canlı üyelerle beraber bir toplantı yapacağız. Orada bazı önerilerim olacak, tekliflerim olacak, yeni veriler sunacağım. Henüz katılmamışsanız size lütfen bir önce üyeler arasına katının. Perşembe günü de böyle bir ortamda başarılı olabileceğine inandığım bir hisse senin üzerinde UIP. ...yapay zeka şirketi bu da muazzam bir şirkettir. Biraz onu ele alıyor olacağız, detaylarına bakacağız. Neden yapay zeka bu enflasyonist ortamdaki asıl çözümlerden birine benziyor... ...ve UiPath'in onun içindeki yeri ne olabilir... Resesyonu bile girsek nasıl sağlam durabilir? Bütün bunları orada anlatıyor olacağım. Gelin siz de katıl tuşuna basarak YouTube kanalıma üye olun. Hem bana daha fazla destek verin böylece bütün işleri güçleri bırakayım sadece YouTube videoları üretim. Hem de bir yandan aslında kendinizi geliştirin ve bu karmaşık dönemde başkalarının enayiliklerinden, başkalarının cehaletinden veya hırslarından etkilenmeden doğru şeyleri nasıl yaparsınız konusunda kendinizi geliştirin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, harika bir pazar günü diliyorum.